Merhabalar öğrencilerim Şimdi bu videomuzu da 6. bölümün 6. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlar Hemen ilk sorumuzu şöyle alalım Tabi bir de bir yandan odaklanmasını da böyle bir keratanın ayarlayalım Evet güzel Şimdi eş kenarı okuduk değil mi dostlar? Eş kenarı okur okumaz hemen bir kere 60'ları yazıyorsunuz artık. Buna alışın. 60'ları şöyle bir yazalım. Yine mi yazmayalım? 60'ları yazıyoruz. 3 köşesini de. Sonra gözümüz bir 30-60-90 alacak arkadaşlarım. Bu 30'u gördüm bakın. Hemen 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. 60'ın karşısına 2 köküçü yapıştırdım. Şurası da 90 dereceymiş. 30 buradaysa şuraya 60 kaldı. 90 30'u yazdım. Ve 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktı. Hemen şurası 3 yaptı. 2 ile de 3'ün çarpımı denizli çıktı dedik sorumuzun cevabı. Evet 2 numara artık alışın dostlarım. Eşkenarı okuduk 60'ları yazıyoruz. Birinci adım bu. İkinci adım 30, 60, 90 arıyoruz. Bakın burada 2 tane var. 30'ları gördüm. 30'un karşısı 2 ise, 90'ın karşısı 4'tür yapıştır gelsin. Yine burada da 60'ın karşısı köküç ise, 30'un karşısını bulmak için köküçü köküç'e bölüyoruz. Demek ki burası 1. 90'ın karşısı da 2 katı da 30'un karşısındakinin burası 2. Yani bakın eşkenar üçgenin bir kenarı 6. O halde burası 4'tür. Tabii ki burası da ne olur? 5 olur. Çünkü 6 olması lazım. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet. 3. sorumuz eşkenarı okudum. Bir 60'ları yazalım. 60'ları yazdım. Şimdi 30-60-90 arayacağım. Hocam 30-60-90 yok. O zaman sen kendini uydur kardeşim. Hemen kışından bir diklik indir. Bak 60'ın karşısına indirdim. Niye hocam buradan indirdin de şuradan indirmedin? Sen istersen oradan indir kardeşim. Niye hocam şuradan indirmedin? Sen yine istersen oradan indir ama... En güzeli buradan indirince çıkıyor. Niye öğretmenim? Çünkü bakın burada 90'ın karşısı belli oluyor. Peki 90'ın karşısı 2 kökü ise şurası 30 derece. Karşısı ne olacak? kök 3. 60'ın karşısı ne olacak? Bunun kök 3 katı yani 3 olacak. Burası bakın 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Şurası 4. BC uzunluğu nedir diye soruyor. 4 artı kökü 3'dür. Cevap etim neden geldi. Evet dördüncü sorumuzdayız. Şurada bakın bir ikiz kenarlı üçgen görüyorum. 45'leri yazıyorum hemen. 45 45. Sonra bu bir eşkenar üçgenmiş. 60'ları yazıyorum. Burası 60. Eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri kayı kuralını sağlar. Bu yükseklikse aynı zamanda kenarortay olacak. Aynı zamanda açıortay olacak. Burası 30. Demek ki burası 30 oldu. EC'yi soruyor bize. EC neresi? Şuradaki uzunluğu soruyor bize dostlar. İçinin neler vermişti? Bir tek burayı verdi. Başka da bir şey vermemiş zaten. Her şey bu kadar. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan aşağı bir diklik indirelim dostlarım biz yine 30'un karşısına. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da 1 3 olsun. Şurada bakın bir 15 derecemiz var. 60 olması için 15 olması lazım. 15'in karşısı 1 ise 75'in karşısı bunun köküç artı 2 katıydı. Burası köküç artı 2 olur. 1'in köküç artı 2 katı. Ve böylelikle eşken üçgenin bir kenar uzunluğu 2 iki köküç ile 2'nin toplamı oldu. Bize de E, soruyor. Yani eşkenarın bir kenarının yarısını soruyor. O zaman köküç artı 1 gelecek. Sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı. Evet, geldik 7 numaralı köşe taşımıza. Yine artık 60'ları bir yazalım hemen. 30, 60, 90'ları arayalım. Bakın şuraya 60, şuraya 30 yazdım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı 4 köküç olacak dedim. Şurası 60'tır eşkenardan. Buraya 30'u yazdım. E hocam burada bir şey yok. Sen uyduracaksın hocam. Hani bir sayı yoksa hemen 30-60-90'ı yapacağım. 30'un karşısına K de. 90'ın karşısı 2K olsun. Ve bak buradan ne çıktı? Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2 artı 2K geldi. Aynı zamanda 8 artı K da geldi. Demek ki bunlar birbirine eşit. Yani bu durumda K eşittir 6. Burası 12. 2 daha 14 yaptı bir kenar. Bize de çevresini soruyor. 3 tane 14'ü soruyor. Ceyhan'ı işaretledim. İkinci sorudayım. Yine 45 var. O halde şurası da 45'tir diyorum. Burası 90. Şurası yine 30, 30 diye bölündü. Bir önceki video şeyde, köşe taşında olduğu gibi 6. köşe taşında. Şurası 60 olması için 15 geldi buraya. 12'yi vermiş. Şurası X ise burası da x'tir diyorum. Ve bakın 30'un karşısına x düştü, 60'ın karşısına x kök 3 düşecek diyorum. demek ki 12 ile x'in toplamı x köküçe eşit. Hadi 12'yi yalnız bırakalım, x kök 3 eksi x olur. Şuradan devam ediyorum ya da şu aşağıya devam edelim. Gözüküyor mu burası, gözüküyor. Şimdi bu tarafı x parantezine alırsam kök 3 eksi 1'dir eşittir 12. Hadi x eşittir 12 bölü Köküç eksi 1. Şimdi ne yapacağız bir de? Eşlenikle çarpacağız. Yani köküç artı 1 ile çarpacağız. Hemen çarpıyorum. 12 çarpı köküç artı 1 olur. Bölü. Burası da köküçün karesi eksi 1'in karesi. Yani 3 eksi 1'den 2 gelir. 2 ile de 12'yi sadeleştirdim. 6. İçeriye dağıtırsam 6 köküç artı 6. Yani cevap Edirne'den geldi dostum. Evet üçüncü sorudayız artık bu soruda ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz 60'ları yazıyorsunuz hemen ilk iş 60 30'u gördük 60 30'u gördük Şimdi 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'i yapıştıralım bu bir Şurada da bir 30 60 90 var harf verecektik biz eğer sayı yazmıyorsa 30'un karşısı K ise 90'ın karşısına 2K diyelim Ve dostum bak eşkenarın bir kenarı 5 artı 2K oldu Aynı zamanda 9 artı K oldu. Bunlar birbirine eşit. Demek ki K eşittir 4. O halde burası 8 yapar. 8 ile 5'in toplamı burası 13 yapar. Bir kenar uzunluğu 13 ise şurası 4 demişiz. Buraya da 9 kalacak ki toplamları 13 olsun. Evet dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. ABC eşkenar üçgen diyor. Yine 60'ları yazıyorum hemen. 60 şurada 30 geliyor. 60 şurada 30 geliyor. AB'ye 18 vermiş bir kenar uzunluğunu hemen şurada buraya 2K dersem 30'un karşısı K burası K 3. sonra e, burası 2K ise buraya da 2K yazalım AB neresiydi? Şuradaki kenar uzunluğuydu o halde burası 18 ise buraya 18-2K kalacak yine aynı şekilde buraya da 18-2K kalacak bir kenar uzunluğu 18 çünkü Peki burada 90'ın karşısı 18 eksi 2K ise 30'un karşısı yarısı olacak Yani 9 eksi K Ve şuranın toplamı da 18 olmalı arkadaşlarım Hemen bunu 18'e eşitleyelim Ne var burada? K var X var 9 eksi K var Toplamları 18 Bakın K'lar gidiyor 9'u da 18'in yanına atarsak Yine 9 kalır Demek ki X eşittir 9 çıktı Sorumun cevabı Bursa'dan geldi Evet şimdi sıra geldi. Kaçıncı köşe taşındayız? 8 numaradayız. Bakın daha önce çözdüğümüz bir sorunun benzeri var burada. Bir dörtgen içinde 2 tane 60 derece varsa hemen bunu üçgene tamamlayacağız. Şöyle yukarıya doğru bir tamamlayalım. Yukarıya doğru üçgen yaptık. Şimdi şurası da 60 olacak mecbur. 60, 60, 60. Bir kenar uzunluğu 6 ise şuraya 2 kalacak. Şurası zaten 30 derecedir ki 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 olacak. Ve yine bir kenar uzunluğu 6 santim olduğu için x'e de 2 kaldı. Evet ikinci sorudayız. Yine bir üçgene tamamlama sorusu arkadaşlarım. Hemen şuradan tamamlayalım üçgene. Şöyle bir tamamlama yaptım. Hocam burası zaten 90. Şurası da 30 derece bakın. 30-90 ise buraya da 60 kaldı. 60-60 demek ki burası da 60. Yani bu da bir eşkenar üçgen. Hatta bir kenarı 8. 8 ise bir kenarı, Buranın da 8 olması lazım. Şuraya 6 kaldı. 90'ın karşı 6 ise 30'un karşısı yarısıdır. 3. Bir kenara 8 demiştim. X'e 5 kaldı. Evet. Üçüncü sorudayım dostlar. Şimdi 60-60'ı gördük. Hemen şunu bir üçgeni tamamlayalım. Şuradan. Ve diyelim ki burası da kesinlikle 60 derece. Şurası 30 derece. 60'ın karşısı 3 kökü ise 30'un karsı 3 90'ın karşısı da 6 olacak dedik. Bir kenar uzunluğu 9 birimse şuranın da 9 olacağını biliyorum. Buraya da kaldı. 6 cevap Denizli'den geldi. Artık dördüncü soruyu kendiniz de yapabilirsiniz dostlar. Hemen şöyle yukarıya doğru bir üçgene tamamladığım. Bakın hep dik üçgenin olduğu, dik açının olduğu yerden üçgene tamamlıyorum. Burası 90, 60, 60 ise burası da 60 gelecek. Buraya 30'u yapıştırdım. 60'ın karşı 6 köküçse, 30'un karşı 6, 90'ın karşı 12. Yani bir kenarı 16 buldum. O halde buranın da 16 olacağını biliyorum. X'e kaldı. 10 cevap Edirne'den geldi. Çevir bir karka tarafı. 9. köşe taşının birinci sorusundayım hemen. Evet. Eşkenar üçgen. Yine bakın KMMD eşit tamam. Bir kenar uzunluğunu görüyorsunuz. Burada ne gelmiş 8 10 gelmiş o zaman burası da 10 olacak Tabii ki burası da 10 olacak 2 5 3 ml X nedir diye soruyor şimdi şu 60'ları bir daha yazalım burası 30 30'un karşı 3 ise 90'ın karşısı 6 60'ın karşı da hatta 3 3 olacak şuraya gelelim yine şurası 60 biraz küçük çizmişler arkadaşlar burası 30 30'un karşı 2 ise 90'ın karşı 4 olacak buraya 6 kaldı hatta burası 10 ise buraya 4 kaldı şöyle bildiklerimizi yazıyorum hemen Başka şuradan da bir e, 60'ın karşısı 2 köküçtür. Bakın şunun bir tanesi köküç çıkar. Bir de şunu çizelim arkadaşlar. Tam şu ortadan geçen şurayı dikdörtgen yapacak şu çizgiyi de çizelim. Burası da köküç olur. Demek ki şuraya 2 köküç kalacak. E burası da 5 oldu dikdörtgenden. Bakın Pisagor'u paketleyin hemen. X kare eşittir. Bir 5'in karesi 25. Bir de kök köküçün karesi 12. Yani x kare 37, x eşittir, kök 37 çıktı. Sorumun cevabı. Evet, iki numaradayım. Çok benzeri bir soru yine. M ve N orta noktalar demiş. Şimdi şurada bakın 60'ı, 30'u yazalım. 30'un karşı 4 ise 90'ın karşı 8, 60'ın karşı 4 3. O zaman şurası 2 3. Burası da 2 3. Çünkü N orta noktaymış. Şurada yine 60'ı yazalım, 30'u yazalım. 30'un karşı 2 ise 90'ın karşı 4, 60'ın karşı 2 köküç. O zaman şurası kök 3. Burası da kök Ve ben yine şunu çizersem aslında üstteki sorunun aynısı oldu bu da. Burası 6. Şurası kök 3, burası da kök 3 diye parçalanır ve şurada da Pisagor'u çakar. x kare eşittir bir 6'nın karesi bir de kök karesi 3. Yani buradan 39 geldi x kare x eşittir 39 çıktı. Evet 3. soru. Şimdi yine Şurası 8'miş. 3, 5, 4, 8'i vermiş biz arkadaşlarım. Şurayı yapalım önce bir. 30'u yazalım. 60'ı yazalım. 90'ı yazalım. 30'un karşısı 3. 90'ın karşısı 6. Şurası da 3 kök. 3 olacak. Sonra başka nereyi yapalım? Şuradan bir şeyler yapalım. 30'un karşısına K diyelim. 90'ın karşısı 2K gelsin. Bakın bir kenarımız ne çıktı? 4 artı 2K. Yine aynı şekilde şuradan da 8 artı k geldi. Bunlar birbirine eşit. Demek ki k eşittir 4. K 4 ise burası 8, burası 4. Peki 30'un karşı 4 ise 60'ın karşı 4 kök 3. Şuraya kaldı 2 kök 3. Şimdi yine şuradan dikliğimi çiziyorum. Buraya 5 diyorum. Burası 2 kök 3 burası da 2 kök 3. Şuraya da kök 3 kaldı dostum. Ve yine Pisagoru çakıyorum burada x kare eşittir 1 5'in karesi bir de kök 3'ün karesi 3 yani 28 çıkıyor x kare x eşittir kök 28 o da 2 kök 7'ymiş yapıştır gelsin. Hadi buna bakalım hemen. Şimdi şurada bir 60'ımızı yazalım. 30'umuzu yazalım. 60'ımızı yazalım. 30'umuzu yazalım. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı 1 kök 3. Şurada 30'un karşısı k, 90'ın karşısı 2k. Hemen bir pisagor çakalım. Şey pisagordan önce şunu yapalım. 6 artı 2k eşit olacak 10 artı k'ya diyelim. Ve buradan k'yı 4 bulalım. Şimdi k 4 ise şurası 8 gelir. Burası 4'tür. Hatta burası da 60'ın karşısı 4 köküçtür. Hemen şu dikliğimi yine çiziyorum arkadaşlarım. Ve diyorum ki burası 9. Burası kaçtı? Köküçtü. Şu uzunluk köküç. Buraya eşit. 4 kök 3 olması için buraya da 3 kök 3 kaldı ve şuradan da Pisagor yapıyor. Diyorum ki x kare eşittir 19'un karesi 81 bir de 3 kök karesi 27. Bunları da toplarsak ne yapıyor arkadaşlarım? 88 108 yapıyor burası. x kare eşittir 108 yaptı. 108 de 36 çarpı 3'tür. 6 kök 3 diye dışarıya çıkar. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet 9'u da gömdük hemen. 10 numaralı köşe taşımızı aldım. Önümüze. 6, 7, 8, 9'u gömdük. 10 numaradayız. 5 tane köşe taşı gömmüş oluyoruz böylelikle. Bir tane arada atlamadım değil mi ben ya? Niye böyle geldi? Arkalı önlü geldi burası. Neyse. devam edelim bakalım. Vardır bir hayır. Şimdi diyor ki 10. köşe taşımız ABC eşkenar üçgen. Pekala. Güzel. ABC eşkenar üçgense ise başka... BE5 verilmiş. Şurası köküç verilmiş DE. Bizden de BFX nedir diye de bir soru sorulmuş bize. Hmm. Bakalım neler yapacağız burada şimdi. Şunu yapalım. Diyeceğim ama olacak mı? Olur yani niye olmasın? 5. DF'yi bilmiyoruz değil mi biz bir de burada? DF'yi bilmiyoruz. Evet. Mecbur. Başka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şunu şöyle bir uzatsak biz. Şuradan. Şuraya bir yere gelselim. Şimdi burası 60, şurası 30 olur. ve o zaman burası da 60. Zaten buradan da çıkıyormuş ya. 30'un karşısı köküçse 60'ın karşısı 3 olacak. 90'ın karşısı 6 olacak. Şuraya 6'yı yapıştıralım hemen. Şimdi büyük şu dik üçgene bakıyorum. Şuna. 90'ın karşısına 8 düştü. 30'un karşısına 4 düşecek. Cevap Ceyhan'dan geldi. Kolaylaştır. Burada da o zaman hiç uzatmayalım. Aynı muhabbeti yapalım. Şuradan bir devam ettirelim bunu. Burası 60 derece. Burası 30 derece. 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı 2 katı olacak 14. Demek ki şuraya 6 kaldı. Şimdi burada da bakın şurası 60 derecedir. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için ne yapıyorum? 6'yı köküç'e bölüyorum. O da ne yapar? 6 3 bölü 3'ten 2 3 yapar. Cevap Bursa'dan gelir. Evet bu sorudayız. 3 köküçmüş 10'muş Yine hiç biz şey yapmayalım Şunu şöyle bir uzatalım arkadaşlarım Bakalım nereye kadar gidiyor bu ee, Ya da şunu uzatalım Bu daha kolay çözdürecek bize soruyu Şöyle uzatalım 60 burası 30 burası 30'un karşı 3 ise 90'ın karşı 6 köküçtür ee, 60'ın karşı da ne olur 3 kök 3 köküç katı Yani 9 olur Şurası da 9 Şimdi büyük üçgene bakıyorum. 30'un karşısı 10 ise 90'ın karşısı 20'dir. Şuraya 11 kaldı. 60'ın karşısı 10 köküçtür. 6 köküçü buradaysa 4 3 kalır x'e. Dördüncü sorumuz. Evet yine bf diyor be'nin 3 fazlası. O zaman burası x artı 3. Şimdi şunu yine bir uzatalım şöyle biz bir şuraya kadar gelsin. 60 burası, 30 burası diyelim dostlar. 30'un karşı 4 köküç ise 90'ın karşı 8 köküçtür. 60'ın karşı da 3 katından 12'dir. Şimdi 30'un karşı büyük üçgende yapıyorum. 30'un karşı x ise 90'ın karşı 2x olacak. Şurası 2x geldi. Yani x artı 15 aslında 2 xe eşit. Demek ki x eşittir 15. Cevabım denizden çıktı. Evet, 10. köşe taşını da hallettik hemen 11 numaralı köşe taşındayız ve birinci sorusuna bakıyorum hemen abc eşkenar üçgen 8'i gördüm neresiymiş o ac8 bir kenarımız 8 dostlar şurada bir eşkenar 30 60 90'ını yapalım şurada da bir 60'ları 30'larımızı yazalım şurası da 60'tır 60'ın karşı üç köküsü 30'un karşı 3, 30 3 90'ın karşı ne olur bu durumda 6 bir kenarımız 8'di 6 ise burası buraya 2 kaldı 90'ın karşısı 2 ise 30'ın karşısı 1. 60'ın karşısı da 1 3 olacak. Yani cevabım 3 gelecek Edirne'de. Evet ikinci sorumuz. Bize de yüksekliği soruyormuş. Bakalım neler yapacağız. Yine şu 60'ı yazalım. Yine şu 30'u yazalım. 60'ın karşısı 5 3, 30'ın karşısı 5. 90'ın karşısı 10 diyelim. Şuraya da biz bir 60, 30. 60'ın karşısı köküç 30'un 30'ın karşısı 1. 90'ın karşısı 2 diyelim. Bakın bir kenar ne çıktı? 12. Demek ki şu kenarda 12 olacak, 11 kaldı buraya. Şimdi eşkenar üçgendeki yüksekliğin özelliği neydi dostum? Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Bu kenarı 2'ye bölecek, kayı kuralından dolayı. 12'ye bir kenar uzunluğu. 6'a 6 diye bölecek. Burası bir, burası 6 geldi. E burası 60 dereceydi, 90 var. Burası da 30 derece. 30'un karşısı 6 ise, 60'ın karşısı ne olacak şuranın toplamı? 6 köküç olacak. Neyi soruyor bize? E, H. Nerede o EH? H? Abi şurayı soruyormuş ya. Biz bulmuşuz çoktan. Tamam. Bir. Evet. Üçüncü soru. Şimdi A, 8 vermiş. Arkadaşlar burada da şu özelliğimiz var. Eşkenar üçgende içindeki bir noktadan üç kenara çizilen şu dikliklerin toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşit. Şimdi eşkenar üçgeninin bir yüksekliğini bulayım önce bir kenarını 8 vermiş demek ki burayı 4 4 diye bölecek 60'ın karşısı 4 köküçtür yani bir kenar uzunluğun şey yüksekliğimiz 4 köküç H, 4 3 çıktı neye eşitledim bu içindeki 3 dikliğin toplamına yani 2 köküç 1 3 daha 3 3. o zaman bu da 1 3 olacak ki toplayınca 4 3 olsun cevap da Adana'dan gelsin evet dördüncü sorumuz AB'ye 12 vermiş yine bir kenarı e bir kenar 12 ise, şimdi DF'yi ne vermiş? 3 kök 3. DE'yi 2 kök 3 vermiş. Toplam 5 kök 3. Şimdi bir kenar 12 ise arkadaşlarım yükseklik ne oluyordu? Bunun yarısını kök katı. 6 kök yükseklik. O halde bunların toplamı 5 kök 3 ise şu üçüncü çizilen diklik onu da biz çizelim. Bu da kök olmalı ki üçünün toplamı 6 kök 3 olsun yüksekliğe eşit olsun. Bir üstteki soruda söylediğim kural. Zaten burada da köşe taşlarında yazmış hocalarım konu anlatımında da. Peki o zaman burası köküç. Bunu bulduk. Şimdi burası 60 dereceyse yöndeşlikten bu da 60 derece. E, burası zaten 30 oldu 90'dan dolayı. E, 60'ın karşı köküçsü 30'un karşı 1, 90'ın karşı da 2 çıktı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi arkadaşlarım. Evet. Burada da duralım şimdi. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş olalım. Bu köşe taşını da gördük arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.